Tekrar merhaba, evet bir öğretmenimizin istediği videoları çekmeye devam ediyoruz. Bu bu videolarda da bu kitabımız Ana Baba Farkındalığı kitabımız bize yol gösteriyor. Çünkü kitabımızdaki amacımız neydi? Her çocuğun bir yaşam koçu olmayabilir, bununla birlikte her çocuğun koç gibi bir ebeveyni olabilir demiştik. O yüzden de kitaptaki bölümlerden bu videolarımızı hazırladık ve sizlerle, kısa kısa paylaşmak istiyoruz. Ve buradaki yine amacımız aslında çocuklarla kurduğumuz iletişimin kalitesini arttırmak. Çocuklarla iletişim kurduğumuz zaman bu daha iyi iletişim kurduğumuz zaman bundan ne sağlayacağız? Emin olun bütün bu başarı yönündeki çocuğun mutluluğu yönündeki kendini gerçekleştirmesi yönündeki bir birey olması yönündeki pek çok adıma bir katkı sağladığımızı göreceğiz. Çünkü iletişim insanların arasındaki e, en büyük iletişimsizlik daha doğrusu. insanlar arasındaki en büyük problemlerin zaten ana kaynağı. Çünkü siz eğer konuştuğumuz zaman insanlar birbirleriyle konuştukları zaman anlaşmamak diye bir şey söz konusu değil. Bununla birlikte konuşurken nasıl konuştuğumuz çok önemli. Genelde aslında şöyle bir ee, ben bu kitabı dediğim gibi yazarken birçok kitap okudum daha öncesinde ve her kitapta e, birçok şey vardı. Bununla birlikte e, her çocuk kendine özeldi, her ailenin kendine özel bir yapısı vardı ve her çocuk ve her aile, her ebeveyn aslında ayrı ayrı belki de ele alınması gereken bir durumdu, bir haldi ve kitaptaki birçok şeyi aslında uygulamaya çalışırken Bilmenin uygulamak için yetersiz kaldığını ve bir o kadar da suçluluk duygusu oluşturduğunu fark ettim. O yüzden benim buradaki bu kitabı yazarken ki amacım işte verdiğim eğitimlerde yaptığım e, seminerlerde danışanlarımla birebir uyguladığım e, seanslarımda hedeflediğim şey aslında önce kişilerin olmak istedikleri durumu sorduktan sonra o durumun içine, o duruma giderken ki yaptığımız o yolculuktaki onların enerjisel anlamdaki durumlarını değiştirmek. Bununla birlikte yine söyleyelim enerjinin değişebilmesi için önce düşüncelerimizin değişmesi gerekiyor ve düşüncelerimiz yeni bir bakış açısı kazandığımız zaman aslında yeni düşünceler oluşturmamız çok mümkün olabiliyor ve yeni düşünceler bize yeni enerjiler oluşturuyor ve bu yeni enerjiyle e, hayat kaliteniz, hayat farkındalığımız çok farklı e, bir noktaya doğru gidiyor. Evet ne dedik? Aslında konuyu çok dağıtıyorum bazen. Daha kısa çekmeye çalışacağım videoları ama e, bu konuda affınızı rica ediyorum. Evet. Konuşmak çok önemli dedik. Değil mi? Konuşmak e, fakat nasıl konuşmak? Şöyle düşünün. Bu e, evimize gelen bir yabancıyla mesela diyelim ki evimize gelen bir yabancının çocuğu çok sevdiğimiz bir bazomuzu kırdı. Hadi bakalım. Ne yaparsınız o anda? Ne dersiniz? Çok üzülürsünüz, canınız acır. Bununla birlikte, ay üzülme hayatım ya, tamam boşver, alırız, yenisi alınır, cana gelmesin, mala gelsin e, gibi, içimiz acıya acıya bir takım şeyler söyleriz. E, ve Karşı tarafın çok da üzülmesine engel olmaya çalışırız, öyle değil mi? Peki aynı vazoyu bizim 5 yaşındaki oğlumuz evin içinde top oynarken kırsa ne yaparız? Eyvallah. Evet, lütfen dürüst olalım. Yani buna aranızda aynı şekilde evet cana geleceğine e, mala gelsin işte çok problem değildir olabilir çocuktur yapar gibi cevaplar verebilecek bir ebeveynler olduğu gibi. Bunu e, çocuğa çok fazla bağırarak onun e, artık işte sen aptalsın manyaksın şöylesin böylesin evin içinde top oynuyorsun şunu yapıyorsun diye bir sürü suçlayıcı tavırla ve hatta birkaç terlik... E, e, <gülüyor> terapisiyle diyeceğim çocuğuna aktaran ebeveynler de olacaktır o yüzden şunu düşünelim iletişim evet iletişim kurmak çok önemlidir en sevdiklerimizle kurduğumuz iletişim ne şekilde hadi şimdi bu videonun sonunda sadece bunu düşünelim dışarıdaki insanlarla kurduğumuz iletişim nasıl elin içerisinde kendi evlatlarımızla, çocuklarımızla, en değerli varlıklarımızla, eşimizle, en yakınlarımızla kurduğumuz iletişim nasıl?